Merhaba arkadaşlar, bu videoda Selo'nun CLI'nın nasıl çalıştığına değineceğim. Burada bir adres oluşturacağız, bir cüzdan adresi oluşturacağız. Daha sonra farklı bir adres için bakiye kontrolü vesaire yapacağız. Siz kod ekranını görüyorsunuz ben bir yandan da Selo'nun dokümanlarını açtım. Şimdi bu Selo CLI yani şu şekilde yazılıyor. Bunu Selo çok önemsiyor. Selo CLI'yı. Yani bunun ne? direkt e, terminal ekranından işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Blok zinciri üzerindeki. Şimdi Selo CLI e, çalıştırmak için önce Note.js'de evet. bir standartlaştırma yapıyoruz. Bu NVM'in 12. versiyonunu yüklüyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz. Şu gördüğünüz komutla. Ardından bir e, paket yüklüyoruz, selo'nun CLI'nı. Burada da npm install e, çizgi g, add selo slash selo yükledim. Bu biraz daha uzun oluyor, ben yüklediğim için e, daha önceden kısa sürdüm. Daha sonra da paketi aktif edelim. Tamam. Şimdi burada size komutlardan bahsediyor. Mesela diyor ki account komutuyla işte hesapları yönetebilirsiniz vesaire. Ee, onun dışında ayarlar var. İşte e, borsa, yönetişim, yardım, kimlik, locked gold dediği şey, yani selonun e, ana motivasyonlarından biri e, altın, euro ve real Gold, altın, euro ve real İsp İspanyol parası üzerine. Bir de dolar tabii. Bunlar üzerine Selo'nun stable coin tarzı var. Yani Selo doları, CUSD, C-Gold gibi. Orada da altınlarla ilgili bazı şeyleri ön plana çıkartmış. Burada transfer işlemi de var. Bu videoda transfer işlemini yapmayacağım ama belki hani... İlgi görürse bir sonrakinde o yaparız. Bu videoda daha çok temel hesap işlemlerini yapacağım. Şimdi burada zaten en başta account var. Oradan yapacağız. Account'un da şuradan başlayalım isterseniz. Yine dökümantasyona paralel gidebiliriz. Şimdi şöyle çalıştırıyoruz. Hello. CLI diyoruz. Ardından account diyoruz. Buradan ne kullanacağımızı seçiyoruz. Mesela ben bakiye kontrolü yapacağım diyorum. Daha sonra da bir adres girmem lazım. Şimdi ben bir tane Selo'nun Explorer'ndan adres bulayım. Ee, yani içi dolu bir adres bulalım. Onu sorgulayalım hemen. Top Selo Holders'a girelim. En yani çok selo tutanlar bir adresi alalım bakalım bize ne döndürdük. evet diyor ki burada kilitli selo yok ama ee, bekleyen de yok dolar euro ve real olarak da bir şey yok ama burada SELO e, bakiyesi var. Bu e, ekspansiyonel göstermiş. Normalde ne kadar olduğunu söyleyeyim. 5 milyon dolarlık. Yani yaklaşık 7 milyon, 7,5 milyon SELO var. Burada bazı kasino işte tokenları var. Onlar görünmüyor burada. Yani Burada ana unsurları görüyoruz. Tamam. Ee, peki biz bir tane cüzdan oluşturacağımız zaman nasıl oluşturabiliriz? Ona da düşünelim. Hemen sero CLI diyoruz. Account diyoruz. Niye diyoruz? Şimdi burada e, tohum sözcük dediğimiz 24 kelime olması lazım. Önki. 24. 24. 24 olması lazım ama tohum cümle. E, bu hesabımızın adresi mesela biz bu adresi şu an oluşturduğumuz için ekant adres demiş. Burada, burada adres demiş. Aynı gibi. Bu adresi oluşturduğumuz için bunun bakiyesinin sıfır olmak lazım. Buna baktığımızda bize sıfır döndürmesi lazım. Onun dışında e, Özel anahtarınız, e, public keyiniz biliyorsunuz. Adres aslında public key'den bir tür hani açık ile kısaltılıyor. Yani bir tür public key'in kısaltılmış hali adres oluyor. Hani bu şekilde de çok basit bir şekilde bir hesap oluşturabiliriz. Artık yani normalde siz birine selo adresini ne dediğinizde şu adresi verebilirsiniz. Gidip şu tohum cümleyi kurarak da istediğiniz, işte selonun neydi? Valora cüzdanında örneğin hesabınızı aktif edebilirsiniz. Yani şu an konsol ekranından para alabilirsiniz. Para gönderebilirsiniz. Yani gönderme kısmı transfere giriyor. Şu an ona girmeyeceğim. Çünkü onun için önce bir selo almak lazım. Onun dışında neler yapılıyor bu account kısmında? Account kısmında aslında işte bu dosya talebi, storage talebi gibi şeyler var. Ama onlar bir tık daha ileri düzey. Çok basit anlaşılabilecek şeylere bakıyorum dokümanda. Bir de recover alt diye bir şey var. Recover altta da yani bu tohum cümlenizi kullanarak aslında Tekrar hesabı aktif ediyorsunuz. Bunlar üzerine yoğunlaşmış. Heh, hesaba bir isim girebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Set name account demiş. Name test account demiş. burada ne hata var bakalım. Hah, şöyle. Tamam düzeltelim. Yani set name diye bir komut yok diyor. Yardıma baktı aslında şöyle. Telosyler account set name. Artık diyor ki bu adresi kaydettim ben senin için. ve ona test account ismi verdim. Yani bunu şöyle de diyebilirsiniz. Mesela bu Ahmet İnci'nin Artık onu o şekilde hani çağırabilirsiniz. Hatta bunu mesela diyelim ki buradaki algoritmayı bozsak. Kontrol ediyorum. Bir deneyelim. Set name, bakalım. Evet, güzel. Buradaki hexadecimal düzeni bozduğunuzda bunu kabul etmiyor. Ama mesela az önce biz bir tane cüzdan oluşturmuştuk. Şuradan alalım cüzdanı da bu cüzdanı oluşturduk diyelim ki bu, diyelim ki bu hesap neyim yanlış yazmıyorum da doğru yazmışım neyim? kendi adresim Bir hata verdi. Belki gözümden bir şey kaçıyordur ama normalde bu şekilde oluşturabiliyoruz. Belki altı girelim. Girelim. Yok. Yok. Başka bir hata verdi. Bu e, set name font, e, parametresi de aslında bu işe yarıyor. Selon'un CLI'ında bu tarz parametreler var. Ben ona bakarım. Yine e, neyle ilgili olduğunu. Show adres diye bir şey de var. Comut. Onu da gösterelim. Selon CLI account. Show diyorsunuz. Ve bir adres giriyorsunuz. Yine bu adresle ilgili belli bilgileri size veriyor. Blok zincir üzerindeki validator bilgisine, oy bilgisine bunun gibi bilgileri size veriyor. Genel olarak aslında şeydeki account kısmındaki komutlar bunlar. Bu set kısmında da daha çok şeyler var. Bu uç nokta, RPC olarak neresi kullanılıyor vesaire. Buraları değiştirebiliyorsunuz. Yani blok zincire bağlandığınız uç nokta var ya onu değiştirebiliyorsunuz. TKG start demiş. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. Videoda böyle daha temel girilebilecek şeyler var mı? Borsalarla ilgili şeyler var. Borsa verilerini alıyor. Bu kadarıyla. Stable. Yönetişim kısmında da işte bu blok zincir üzerinde yürüyen oylamalara, referandumlara burası üzerinden doğrudan katılabiliyorsunuz. Yani yardım kısmında da aslında işte bu selo ile ilgili genel yardım kısmı var rezervleri gösteriyor transfer pekileri var identity kısmı var transfer çoklu imza kısmı var aynı zamanda mu signature kısmı. Ee, düğüm çalıştıracaksanız düğümle ilgili not kısmı var. Oracle verileri dış dünya verilerini kullanıyorsanız dış dünya verileriyle ilgili kısım var. Eklenti kullanabiliyorsunuz. Ee, mesela bakalım eklentileri listelecek diye Şimdi Şu an bir eklenti yüklü değil. Bir eklenti yüklemek istediğimizde de aslında şöyle yapıyoruz. Mesela Gitlab'dan bir eklenti yüklemek istiyorum. Celos CLI plugin install deyip onun eklentisine giriyoruz. Tabi bu gerçek bir link değil. Bunu açıklayacak. Bir eklenti bununla ilgili kurulursa eklenti aynı şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Release Gold kontratı ile ilgili yine şeyler var. Ha, yalan olmasın. O tarafa daha bakmadım. Altına gele. Şeye daha bakmadım. Rezervlerle ilgili şöyle. Rezerv diye bir şey de var. Şurada bakın sekme. Durumu buradan sorguluyorsunuz. Tamam. Bakalım. Şu an takıldı. Şu B'yi ben bastım. Rezerv adresleri, rezervlerin bulunduğu adres, dondurulmuş rezerv, altın rezerv diyor. Bu stable coinlerle çok yakın çalıştığı için rezervleri konusunda da biraz şeffaf olmaya çalışıyor. O yüzden rezervlerle ilgili ayrı bir bölüm açmışlar. Ee, ödüller var aynı şekilde. Yani bir adresin aldığı ödüle bakabiliyorsunuz. da göstereyim. <gülüyor> CLI are... Deyip, Show adres bu. Mesela dediğimizde işte. hemen bakalım Unexpected her... saniye Aslında doğru girdik adresi altına boşluk falan bıraktım. Ve hata verdi. Buradaki belki parametreyi değiştirmiş olabilirler ama gözümden kaçan bir şey yoksa doğru geri şu. Aslında böyle gösteriyorsun. Yani ödüller göster deyip adrese giriyorsunuz. Belki burada dokümentasyonda bir yazım hatası var diye bakıyorum. Ama pek bir şey göremedim. Aslında böyle yani buradan da o ödüllere bakabiliyorsunuz. Hata verecek. Onun dışında transferlerle ilgili de yani başladık biraz gidiyoruz da Şöyle bir yapı var bence hani ana kısımlardan biri o ha, Bunu buna enter de bunu? Bir... Selo C tra e diyoruz transfer diyoruz ardından yine selo diyoruz ve şu adresten şu adrese şu kadar transfer et diyoruz yani transfer selo gönderiyoruz. Tabii buna verebilir. Normalde e ne yapacağız? E, bu cüzdanı oluşturduktan sonra cüzdanın içerisine transfer edeceksiniz. Daha sonra orada yetkiniz olduğu için başka bir adrese buradan gönderebiliyorsunuz. yani Direkt konsol ekranı üzerinden yollayabiliyorsunuz. Ha, burada selo değil de dolar göndereceğiniz zaman. yani Dolardan kastım selo doları. CUSD. Şurada e, transfer kısmı var ya oraya geleyim ben. Dolar. Dolar diyorsunuz. Dolar. Aynı şekilde e, bir ERC20 transfer edebilirsiniz. Yani ERC20 bazı bir şey. O zaman da bu şekilde yazıyorsunuz. E, euro, gold, real. Hepsi aynı. Euro, gold, real. Yani buraya euro, gold veya İspanyol real için, real diyerek transferinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında validator'larla ilgili bilgiler var. Yani validator'lara adreslerine bakabiliyorsunuz. Yani bunlar proof of ile çalıştığı için validator bilgilerine ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Ona bakabiliyorsunuz. Validator'ları listeliyebiliyorsunuz. Bir deneyelim. Şöyle bunu buna, buna selo CLI validator list dediğimizde bakalım validator bilgisini alıyor şu anda Tabii burada karışık geliyor da şu şekilde adres ismi burada kısa skoru diğer e, teknik ana public keyleri signer adresi bu bilgiler geliyor Hani bunun gibi birçok şeyi listeleyebilirsiniz aslında Selo de, da. İşte atıyorum en çok token Selo bulund bulunduranlar vesaire. Bir de şeyi gösterelim. Bir validator hakkında bilgi almayı. Selo CLI Validator Show deyip bir adres gittik bakalım. Dokumentasyondan aldım. Bunun validator olduğunu doğruluyor. Ama başka bir şey göstermiyor. Normalde bu şekilde çalışıyor aslında. Bir validator bloğun imzasının olduğu bloklara bakabiliriz. Evet <Sessizlik> ait. Aslında bunun için böyle kovalent tarzı uygulamalar daha iyi. Hatta kovalent bir ürünü çıkacak. Şu an kapalı da ben testini dahil edildim. MySQL'le. Yani SQL verileriyle sorguluyorsun. O kadar karışık değil. Bakalım. Dokumentasyondan gidiyorum ama hata verebilir. Ha, vermedim. Yani bunun imzaladığı blokların numaralarını veriyor. Şu validatorın imzaladığı bloklar verdi. Validatorın durumuna da bakabiliyorsunuz. Hani belli bloklar arasında o validatorın nasıl davrandığına da bakabiliyorsunuz. Ama bunlar biraz teknik kaldığı için çok girmek istemedim. Hani çoğu kişi validator kısmı ilgilenmiyor ama işte account kısmı, transfer kısmı veya Fiktordaki bakiyeye bakma vesaire temelde kullanılacak şeyler. Az çok Selo CLI'ın nasıl kullanıldığını da görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Farklı blok zincirlerde böyle CLI'lar var. Yani kom komut bazlı çağırma sistemleri. Başka da karşıma çıkarsa bir hızlıca incelerim. Umarım faydalı olmuştur.